Maymun iştahlılık nedir? Gördüğümüz her şeyi yapmak isteyip buna başlayıp tamamlayamamı hali Nedir hocam bu diye soranlar. Şimdi tamam. maymun iştahı aslında maymun izlemek lazım bunun için. Bence güzel tarif ediyor. Bir maymun olsa da görürsek bizim de dışarıda yok ki. İşte böyle büyük bir hevesle mesela bir dala bir meyveye bir şey atar, bık bık bık yer onu bırakır hemen gider büyük bir hevesle başka bir şey atar ve çok hızlı bir şekilde benzer bir heveskarlıkla zırt pırt bir şeyler atladığını görürsünüz. Şimdi bu hayvanın hayatta kalma yöntemi bu. Devamlı beslenmesini, üremesini, rahat etmesini, avcıdan kaçmasını, tehlikeden korunmasını sağlayan otomatik hareketler bütününe sahip ki o devinim içerisinde hayatını sürdürmesine yetecek malzemeyi toplasın, adımları atsın. Ya da keşifleri yapsın. Bir maymun düşünün. Bu maymuna biz bir şekilde bir becerelim. Yüksek bir motivasyon verelim. Mesela maymunlar cehennemindeki Sezar'dan bahsediyorlar. olalım. Tabii maymunlar cehennemindeki Sezar ne oluyordu? O laboratuvarda yapılan deneylerle aşırı akıllanıyordu malum. Yani bir zeka sahibi oluyordu ve o zamana kadar daha çocukluk döneminde evde hoplayıp zıplarken malum işte laboratuvardaki bilim insanının evinde misafir olarak büyütülüyordu Sezar. Hoplayıp zıplarken maymunlarla insanlar arasında özellikle insanların uyguladığı ayrımcılığı fark ettiğinde, sınıfsal bir bilinç kazanmaya başladığında falan yavaş yavaş dikkat edin kaşları çatılıyor, daha motive oluyor, uzun süre arkadan arkadan planlar kurmaya başlıyor ve uzun vadeli bir heves sahibi oluyor. Şimdi siz bir maymuna uzun vadeli bir heves ve motivasyon verebilirsiniz maymun iştahlarının ortadan kalktığını görürsünüz. Ez cümle. Gelelim bizim hayatımıza. Bugünün dünyası devamlı bildirim dünyası biliyorsunuz. Pıt bu var bunu al, he de falan filan. Devamlı bir şeyler ilgimiz çekiyor. Bu ilgimizi çekilmesi için tasarlanmış sistemler tarafından çevrelendiğimiz için oluyor. Ve bizim ilgimizi çekebildikleri kadar bizden para kazanıyorlar bunu çok konuştuk. Ve böyle bir dünyada en ideal insan tipi maymun iştahlı insan tipi. Uzun süre zihninde bir dert ve motivasyon taşıyan birisi çok sıkıcı. Bu sistemde yeterince tüketici, yeterince tüketim tarzını değiştirici, yeterince modayı takip edici, yeterince uçarı kaçarı olamıyor. Çünkü siz piyasaya bir ürün sürüyorsunuz, işte diyelim cep telefonu. Üç ayda bir, altı ayda bir onun yeni versiyonlarını çıkarıyorsunuz. İnsanların mağazaların önünde kuyruğa girmesini bekliyorsunuz. Lanet olsun bu telefonu yenisini alayım demesini bekliyorsunuz ama mesela 6 sene aynı cep telefonunu kullanan adam. Şimdi bakıyorsunuz niye bu 6 senedir aynı cep telefonunu kullanıyor? Parası yok değil, parası var. Niye almıyor yenisini? Diyor ki işimi görüyor. Aa bak onun bir işi var cep telefonuyla yapacağı. Sürekli yeni cep telefonu alan nese cep telefonuyla yapacağı bir işi yok. Devamlı cep telefonunu yeni diyerek hayatına bir anlam katmaya çalışıyor. Maymun iştahlılık yeni dünyanın cesur insanlarının sen den ürün yerleştirme yaptım. Yeni gelecek kitap arkadaşlar. Yeni dünyanın cesur insanının en uyanık olması gereken konu. Bu dünyanın zevkinden elini eteğini çek kitlen anlamına gelen bir uyarı değil. Bu şu temel bir motivasyonu temel bir rotası olmayan insanlar bu devirde zevk arayışından kafayı kaldıramıyorlar. Haz arayışından kafayı kaldıramıyorlar. Ama kimler yırtabiliyor bu dünyada? İrili ufaklı uzun vadeli bir ajandası olan insanlar cep telefonunu değiştirmekten her zaman daha önemli bir derde sahip oluyorlar. O dert olmazsa en önemli dertleri bir alt sıradaki cep telefonunu değiştirmek, o yeni marka giyeceği almak, o markalı ürüne sahip olmak, o kulübe dahil olmak, orada varlığını onaylatmak gibi 3. 5. dertler ana dert haline geliyor. Maymun iştahlılık primatlar ailesinden olduğumuz için bizim de şiarımız. Fıtratımızdan geliyor, içimizde var. Ne zaman ortaya çıkıyor? Bizim maymun su davranışlara sevk eden zihnimizin üzerindeki bekçi olarak niteleyebileceğimiz ön beynimiz herhangi bir dertle uğraşmadığı vakit, herhangi bir motivasyona kitlenmediği vakit o maymun bizi ele geçiriyor. Geçenlerde Robert Sapolsky bir konuşmasında çok güzel bir şeye dikkat çekmiş. Bu aslında daha önceden yaptığı bir konuşmada. Mesela biz frontal beynimizi, ön beynimizi yani bizi insan yapan yer olarak hep söylüyoruz, anlatıyoruz. Ama bizi insan yapan yer deyince mesela ona hep böyle üstün özellikleri, pozitif özellikleri atfetme etme gibi bir eğilimimiz var. Bu yanılgıya arada bir ben de düştüğümü fark ettim. Gerçi ne kadar anlatırken öyle olmadığını anlatsak da. Bunun kötü bir tarafı daha var. Yani örümcek adama diyorlar ya büyük güç büyük sorumluluk getirir diye. Şimdi ön beyin ne yapıyor? Ön beyin seçenekler arasından en iyisini bulabilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda mesela süperego dediğimiz şeyin de yeri olmaya en yatkın yer. Niye? Sosyal kuralara ayıp günah bilmem ne tarzı derlerdi de orada. Ama mesela Yalan söyleyeceksin. Şimdi yalan söylemek zor bir şey. Büyük bir beyin gerektiriyor. Bunu daha önce anlattım işte Sınırları Açmak kitabında da bununla ilgili bölüm var. Ön beyninizdeki devreler size normalde diyor ki yalan söylememen lazım. Yalan söylememen lazım. Yalan kötü bir şey. Fakat amigdala ile ön beyin arasındaki muhabbet sonucunda ya o kadar da önemli değil. Ben bu durumda yalan söyleyerek çıkar elde etmeye karar verdim istişare sonucu çıkıyorsa o zaman ön beyin mod değiştirip Fıstık gibi yalanlar üretmeye başlıyor. Yani aynı zamanda ön beyin bıçağın öbür ucuyla kesiyor. Bir tarafıyla yemek yaparken öbürüyle adam öldürüyor. Yani biz içinde işte o biz dediğimiz şey neyse verdiğimiz karara göre, niyetimize göre ön beynin kapasitesini bir yerde kullanıyoruz. İşte o yüzden atomu parçalayan adam sonsuz enerji elde edebiliyor, şehirleri yerde bir de edebiliyor. İkisini de ön beyin yapıyor. Biz bu yeteneği hangi yerde kullanıyorsak işte o yüzden... Hani ezoterik öğretiler, din öğretiler der ya insan meleklerden üstün ama hayvanlardan da aşağı olabilir. Ne demek bu? Aynı özellik hayvanlarda yok ön beyin. Onların yıkımı da yapımı da sınırlı. Biz yapımda da yıkımda da sınırsızız. O nedenle maymun iştahlılık kötü bir şey. Konu buradan buraya geldi ama maymun iştahlılık, içimizdeki maymun, onu kontrol eden bir insan potansiyeli var. O insan potansiyelinin de iki en azından iki keskin ucu var. Orayı bence göz ardı etmemek lazım. E bu arada muhtemelen arkadaşımız herhalde böyle o da şıp sevdi biraz o işten o işe atlıyordur muhtemelen. Zaman zaman olur arkadaşlar dünyayı araştırmanın önemli parçalarından biri de arada bir maymunu serbest bırakmaktır. Yani tuvalette entelektüelik yapmak kimsenin için yaramaz arkadaşlar. Orada gayet memeli olacaksınız bırakacaksınız düşecek yani. Ya da mesela ne bileyim cinsel ilişki sırasında yemek yerken Elbette ki insani tarzı var ama böyle sürekli böyle filozof gibi olmaz bu işler anlatabildim mi? Her şeyin bir yeri var. Oynamanın yeri var, coşmanın yeri var, denemenin yeri var. Ama hayatta bir de rota lazım, amaç lazım. 60-70-80'li yaşlarımıza geldiğimizde, geri dönüp hayatımıza baktığımızda, benden yarına ne kaldı sorusuna, gönül dolusu, kalmıştır bir şeyler cevabını veren insanlar, genellikle son derece huzurlu yani bu hayata yeterince emek verdik, bir şeyler yaptık, i̇şte çoluğu çocuğu yetiştirdik, iki hoştada bıraktık, şöyle bir eser bıraktık, bunu yaptık falan filan diyen insanlar o yaşlılıklarında huzurlu, dingin ve gerçekten yaşamış olmanın tadını alarak bize de böyle bilgelik verebiliyorlar ama bazı ihtiyarlar görürsünüz. Hani çok güzel bir değiş var Türkçede YouTube'da da söyleyemem ki televizyonda hiç söylenmiyor ama YouTube'da hiç olmaz herhalde hani tatlı tatlı Yemen'in acı acı defekasyon olur diye bir şey var ama orijinalini söylemeyecek zor bir neyse siz anladınız onu. Zamanında har vurup harman savurup da gençlik gittikten sonra durup ya lan, bu kadar yaşadık ama <gülüyor> şimdi hadi servet de yaptık belki ünlü de olduk bir şey olduk ulan malımı mülkümü bu zibidiler yiyecek çocuklarından bahsediyor genellikle. Mesela komünistik metodu izlediyseniz orada komünistik metodda bir tane Norman var Allah'ım yarabbim Norman tam pat patolojik yani. İşte bir çocuğu uyuşturucu bağımlısı öbür Scientoloji tarikatına girmiş Herifte suçu bütün çocuklarda abi Kendisi lanetin önde gideni mesela. Çocukların <gülüyor> niye öyle olduğu çok belli. O son pişmanlık arkadaşlar, kötü bir pişmanlık. Hazır vakit varken, maymun gibi eğlenirken... Arada büyük bir dert de edinelim derim. Derdi olmayanın, e, derdi olmayana her şey dert olur bu dünyada. O yüzden büyük bir dert olsun demek isterim. Ben bilmiyorum size daha önce tavsiye ettim sanırım. Büyük Maymunlar diye zamanında yaratı edebiyatından erken çıkmış bir kitap vardı. Bu kitap evet. hala burada duruyor Hazal. Aa, okuyacağım. Hocam seneler, seneler geçti. Daha neler? Körlüğün yarısına geldim ama. Saramak'ın yarısına geldim körlüğün. Ayda bir, ayda iki okuyorum ama orada duruyor bak o ayda. Hocam bu büyük maymunları tavsiye edebilirim. Sebebi ben düşünce egzersizi yapan farklı yerden baktırabilen romanları da ayrı bir seviyorum. Birazcık dili yer altı edebiyatına uygun bir dildir. Ama bir sabah maymun olarak Uyandığınızı hayal edin ve hayatınız her yerin, herkesin, bütün tanıdığınız insanların maymun olduğunu, bir şempanze işte Bonovo, hepsinin çeşit çeşit aynen insan ırklarında farklılıklar gibi, farklı maymun tipleriyle var olduklarını, böyle bir kitap ve Açıkçası bütün bu davranışlarımızı, etik değerlerimizi, ahlak öğretilerimizi bir de bu gözden değerlendirebilmek ilginç bir tecrübe oluyor. Tavsiye ederim okumak isteyen olursa ee, hocam birkaç kez bana dönüt geldi. Bazı kitapları alıp okuyanlar olmuş. Ben bu kadar hani bizim izleyicimiz çok naif ve bazen gerçekten dediklerimizi çok özmüsüyorlar ama kitapların bu kadar alındığını bilmiyordum. Bazılarından çok onore oldum. Çok. Evet. çok. Bizim ekip bak ne söylersen okur o yüzden yanlış bir şey söyleme gözünü yani. Hepsini <gülüyor> okuyorlar, çok acayip kadar. Bu arada Twitter'dan bugün bir soru gelmişti. Kapattığımda onu da cevap vereyim. Pek soruyorum konseptine uygun değil ama. Özellikle arkadaş videonun o bölümünü kesmiş göndermiş. Hocam diyor niye sürekli böyle yapıyorsunuz? Arkadaşlar kafam kaşınıyor.